27 Şubat 5 Mart Hepimiz enkaz altındayız Hepimizin yüreği Hepimizin canı Hepimizin bedeni enkaz altında kaldı Hiçimiz ruhumuz o kadar acı çekiyor ki Gidenler mi kurtuldu Kalanlar mı acı çekecek bilmiyoruz Yaradan her şeyin bir güzelliğini Bize sunacaktır inşallah diyorum Ve hayatta birlik olma Beraberlik olma Seferberlik gibi var olmamız gerekiyor biz her dibin çıkışını en iyi şekilde göreceğiz. Allah'ın izniyle hayatımızdaki her şey yeniden çiçek açacak diye dua ediyoruz. Çocuklarımıza güzel nesiller için doğru eğitimler, bilimin çok önemli olduğunu ve dinle bilimi, bilimin aynı anda ilerlemediğini öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum sevgili takipçilerim. Biz Rabbim bilimi, aklı, Kaderi bize vermiş. Akıl bilimdir. Siz aklınızı bilimle devam ettirirseniz hiçbir hiçbir insan enkaz altında kalmaz. İlim en güzel vicdandır ve din en güzel kutsal olan yaradandır. Biz bunları üç ayrı ayırt şeklinde içsel dünyamıza yerleştirirsek nesillere dinini de bilen bilimini de bilen insanlar yetiştiririz. Güzellik bilimle doğuyor, beden ilimle uyanıyor, dinle uyanıyor. Yani siz bedeninizi dininize teslim edin, İl, binamızı, toprağımızı, gıdamızı bilime teslim edelim. Birçok şeyi Allah'tan değil, Rabbimize zaten yollar, bir sürü çözümler üretmiş. Yani akıl bilimdir, kalp duadır, beden Allah'a emanettir. Bizler sadece geçici misafirleriz. Hiç kimse kalıcı olduğunu, paraya, pula tapmamamız gerektiğini... 1999 depreminde ben ölmüştüm. Çünkü çok, görmüştüm. Çok can kayıpları yaşadık kendi akrabalarımdan, çevremden. O acıyı çok iyi biliyorum. Ama 12 ilin acısını, aynı orada ne yaşandıysa aynısını tekrar yaşadım. Ve birçok tanıdığım kuzenlerim birçok insanın da acısı hala içimde yaşıyorum. Çünkü orada çok sevdiğim insanlar, orada evini misafir etmiş milyonlarca insanla birlikte oldum. Ve size anlatamam amacımı. Yani sadece sizinle e, o acıyı yaşayan bilir dediğimiz nokta ama galiba ölmek ya da enkaz altında kalmak daha e, mutlu ederdi hepimizi diye düşünüyorum. Çünkü var olan toplumda Bilim ve evreye oturtmazsak, biz bu enkazların altında çok kalırız. Bilginiz olsun. Kısa kısa notlar vereceğim sevgili takipçilerim. Yanlış anlamayın. Ben öyle şov yapamam. Hani makyajımı da yapmadım, kulağımda küpem yok, hiçbir şeyim yok. Gayet doğal bir haldeyim. Sevgili koçlar, Venüs koç seyirin, Venüs koç burcunda seyrediyor. Güneş balık burcunda. Unutmamamız gerekiyor. 27 Şubat'ta da Mars ikizler seyirinde devam ediyor. Ee... Plüton 29 derecede artık son evresinde kovaya geçişini sağlayacak. Plüton ve Satürn arasında partil bir evre yani 29 derecede aynı evrelerde olduğu için iş hayatınızla alakalı göremediğiniz, kararsız olduğunuz konularda net kararlar vererek yolculuğunuza devam etmeniz gerekiyor. Ve bulunduğunuz şirketin kendi içinde işten çıkartılmalı. Yaşayacak yaşanacak bazı pürüzlere de hakimiyet kurmanız gerekiyor. Ve bu noktada da duygusal hayatınız ev ve iş alanında tıkanmış bir evrede ve en önemli şey de eşinizin işiyle ilgili yaşadığı krizler sizi yıpratıyor ve yıprattığı için de kendi evreninizde maddi olarak bazı kararsızlıklarda tam anlamıyla çürümüş, olmayı, çürümüş gibi hissediyorsunuz. Yakın aileniz, yakın çevrenizdeki yaşanan krizlerden kaynaklı da hala kendinize gelememiş gözüküyorsunuz. Gelemeyeceğiz bunu da biliyoruz ama birlikte birlikte birlikte var olacağız. 29 28 Şubat'ta aynı enerjiler devam edecek ama 1 Mart sabahı Ay yengeç seyrinde daha duygusal, daha içsel dünyamızın yar Karışıklıkları, bilinç altımızdaki dünyamızı uyandıracağız ve 2 Mart'ta Merkür balıkta iletişim daha duygusal olacak, daha merhametli olacağız, daha vicdanlı olacağız. Ve Jüpiter ve Venus arasında 12 derecede partil bir evre var. Yani Venüs'ün koştu olduğunu unutmamamız lazım. Hedeflediğimiz imzaların atılması, vergi, bu tarz borçlarımızla alakalı netliğe kavuşmak. Mars ve Ay 19 derecede aynı evrede karşılıklı partil yapacak. Bu da sizin yeni yolculuklar, iş gideceğiniz seyahatlerle ilgili büyük başlangıçlar yaratacağınız gözüküyor. Ee, hayatımızda değişmesini istediğimiz duygusal yönümüz, ilişkiler konusunda yaşadığımız krizleri daha net bir şekilde var ederek toparlayacağımızı uyarıyor. Sağlık olarak bilinçsel evremizde çok yorgunluklar, karışık evreler söz konusu olabilir. Sevgili boğalar, doldurum. E Güneş Balık burcunda seyrederken işinizle ilgili yeni anlaşmalar, yolculuklarınızla ilgili var olacak yenilikler söz konusu olacak ve uzun süredir beklediğiniz imzasını olmasını istediğiniz ev ya da tapunuzla ilgili olumlu bir evre. Ama 2 Mart'ta Balık e, Merkür Balık burcu seyrine geçiş yaparken siz kendi hayatınızla alakalı duygusal yaşadığınız karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız. E, o e, ve İş ve yöneticiler arasındaki yaşanan gerginlik 2 Mart'ta Satürn, Merkür pliton 29 derecede pertil bir enerji yaşayacak. Bu enerji de sizin konuşmanız haklarınızla alakalı yıkıp dökmeyi ve içinizdeki gerçekliği ve otorite insanlarla aranızdaki sorunları çözmek için çok doğru bir evre söz konusu olacak. 3 Mart'ta Ay Aslan burcu seyrine geçiş yapacak sevgili boğalar. Unutmayın ki enerjileriniz kafanızdaki planladığınız çocuklarınızla ilgili yaşanan krizleri düzeltmek için. Özel hayatınızda da ayrılık kararı, büyük başlangıçlar başlayıp hayatınızdaki yenilikleri toparlamak isteyeceksiniz. Sevgili ikizler, yani içimden hiçbir şey gelmiyor ama küçük küçük notlarımız var, onu ifade edeyim. Venüs Koç Burcu seyredecek. Mars ikizlerde devam ediyor, unutmamanız gerekiyor. 2 Mart'ta Merkür Balık Burcu seriyle birlikte yeni eğitim, konularınızla alakalı net kararlar, şehir ya da alan değişimiyle ilgili bir ev arayışları ve iş arayışları içerisinde olacaksınız plüton Satürn arasında 29 derece partil bir enerji. Yöneticiler ve kendi içinizdeki yarattığınız krizleri düzeltmek, daha güzel aydınlanmalar evresine geçiş sağlayacağınız gözüküyor. Ve unutmayın ki ee, Jüpiter ve Venüs arasındaki güzel bir enerji de sizin hayalleriniz, yapmak istediğiniz iş konularınız ve ortaklı işlerinizle ilgili sürpriz paralar geleceğini unutmamız gerekiyor. Aynı şekilde gün içerisinde Satürn Merkür Plüton 29 derecede yani 2 Mart'ta partil bir evrede. Bu da sizin aile içerisindeki miras, bazı karışıklıkları toparlamak için yanlış anlaşılmaları iyileştirmemiz gerekiyor. Sağlık olarak özellikle büyüklerimizin sağlık problemi, küçük operasyonlar söz konusu olabilir. Sevgili yengeçler nasılsınız, nasılsınız demeye bile dilim varmıyor. Hepimiz aynı yürekteyiz. Venüs Koç seyrinde unutmamanız lazım. E, işle ilgili yaşadığınız problemlerden çok kendi içsel dünyanızla alakalı bazı karışık dönemler, alternatif iş teklifleriyle ilgili yaşadığınız e, bazı sorunları düzeltip kendinize yön çizmek istiyorsunuz. Evet yeni bir beklediğimiz hedef kendi kariyerimizle alakalı yarım bıraktığımız noktalarda daha verimlilik sağlayacaksınız. Aynı şekilde e, 2 Mart'ta Merkür Balık seyrine giderken siz de aile içerisindeki düşman ları size yapılan haksızlıklarla savaşacağımız gözüküyor. Ve unutmayın ki kendi evrenizde sinirli, agresif, aynı şekilde hakların savaşını vereceksiniz. Bu dönem devletle alakalı beklediğiniz iş kapılarınız ya da bunlarla ilgili olumsuz gördüğünüz noktada güzel bir aydınlanmanız var. Enerjimizi güzel tutmamız lazım. İlişkiler konusunda siz artık yorgun olan bir enerji değil, mutlu olan bir enerji istiyorsunuz. Sevilmek, değer görmek, önemsenmek dediğimiz noktaları daha aydınlığa itmek istiyorsunuz. Çocuk tedavisi ya da çocuk edin, ev, evlat edinme gibi fikirlerimiz söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar, Venüs Koç güneş balık devam ediyor. Unutmamamız gerekiyor. 2 Mart'ta da Merkür Balık Burcu seyriyle birlikte iş yerinizdeki insanların gerçek kimliğini, gizli düşmanlarınızla ilgili rakip hallerimiz ve işlerinize engel olacak insanlarla aramızdaki krizleri görmeniz gerekiyor. Aynı şekilde duygusal enerjiniz ve merhametiniz tarafından kullanılabilecek bir noktadasınız bu ara ev taşınması yeni bir ev düşünceniz var, ekonomik dengelerinizle alakalı evreyi biraz daha toparlayıp kendi ruhunuzu iyileştirmek istiyorsunuz, özel hayat konusunda da sanki evlilik tarihi belirlenmiş ama geciktirme kararı içerisindesiniz aile büyüklerimizde özellikle sağlık problemleri, duygusal boşluklar ve binamızla alakalı yeni yapılması gereken, kontrol edilmesi gereken noktalarında aydınlanmasına kavuşacağınız gözüküyor terk edilme korkunuz varsa sabırlı olmanız lazım. Sevgili başaklar, kendi içinizdeki var ettiğiniz işlerinizle ilgili emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz noktalarda gerçekten hak edilişiniz. Size verilecek en güzel noktanın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor. İçinizden geçenler gerçekleşecek. Venüs Koç burcunda seyrediyor. 2 Mart'ta Merkür Balık seyri. Ve Jüpiter Venüs arasında partil bir enerji ve Mars Ay arasında da bir partil enerji 2 Mart'ta gerçekleşecek. Bu da yeni işler, yeni imzalar ve devletle alakalı pürüzlü olan olayları yeniden yapılandırmayı gösteriyor. 2 Mart'ta 11'de Satrün e, Merkür Pliton 29 derecede aynı derecede seyredecek. Ve bu da sizin e, yaşadığınız alanı değiştirmek. Farklı noktalarla alakalı bağ kurup iş alanımızı büyütmeyi gösteriyor. Yani e, 5 Mart'ta Ay aslan seyrinde devam ederken unutmayın ki büyük bir imzamız ve Venüs ile Uranüs arasında da partil bir enerji var. Göremediğiniz noktaları en iyi şekilde göreceğinizi gösteriyor. Sevgili teraziler, adalet noktasında yorgun bir savaşçısınız ve bu savaş sizi fazlasıyla yıprattı fazlasıyla yordu ama büyük bir iş imzanız ve paranızla alakalı yasal olan haklarınızla ilgili güzel değişimleriniz gerçekleşecek. Sizin yeni iş oluşturmaya ortaklı alanlarınızla ilgili de büyük bir ferahlık. Kendi enerjinizi yeniden iyileştirmeye devam edeceksiniz. 2 Mart'ta Merkür Balık Seyri'nde bu da sizin ortaklı işlerde ayrılmakta olduğunuz kişilerin gerçek yüzünü ee, Mars Ay 19 derecede e, partil bir derecede yurt dışı ve e, gençler arasındaki yaşayacağınız krizleri önlemeniz gerekiyor. Çocuklarımız, kardeşimiz yakın iş ekip arkadaşlarımızla alakalı ve 11'de Satürn, Mer e, Merkür ve Plüton arasında yine bir partil enerji var. Bu da ortaklı işi büyütmekle ilgili ortak ayrımlarını gösteriyor. 5 Mart'ta Ay Aslan Seyri'ne devam edecek. Bu da sizin ufak tefek gideceğiniz seyahatlerde mutlu ve bir ilişki anlamında da başarı elde edeceğinizi gösteriyor. Sevgili akrepler umutlu ve umutsuz hayatımıza yeniden uyanmamız gerektiğini hep birlikte öğreneceğiz. Yalnız Venüs Koç, Mars 8'ler Güneş balık Burcu burcunda seyrediyor. Plüton 29 derecede artık e, oğlan kova, ya çağ, teknolojiye geçin. İşlerinizle alakalı yaşadığınız krizleri daha net görmeniz gerektiğini. Venüs ve Güneş arasında bir part ile enerji gerçekleşecek. Bu da iş evrenizle alakalı atılacak imzaları daha dikkatli. Kontrol etmeniz gerekiyor ve sorumluluklarınızın artacağını öğrenmeniz gerekiyor. 1 Mart'ta sabah Ay Yengeç seyrine geçecek. Bu da sizin aile büyüklerinizle aranızdaki yaşanan krizleri görmeniz ve onlarla alakalı bağları güçlendirmeniz lazım. 2 Mart'ta bu Merkür Balık seyrini gerçekleştiriyor. Bu da sizin... E, ilişkilerinizle alakalı dost, düşman ve gizli düşmanlarınızın açığa çıkmasıyla alakalı yapacak korunma evrenizi gösteriyor. Evinize nazar gelebilir, rızkınıza zarar gelebilir. jüpiter Venüs 12 derecede partil bir enerji gerçekleştirecek. Bu da sizin e, güzellikler, güzel e, yatırımlar güzel planladığınız toprak arazinizle alakalı güzel anlaşmaları hayata geçirecek. Mars ay partil yapılacak gün içerisinde. O da ee, yurt dışı ile ilgili evraklarınızda olumsuz bir süreç yok. Bunları düzeltmeniz lazım. Satürn, Merkür, Plüton 29 derecede saat 11'de gerçekleşecek. Bu da çocuklarınızın eğitimleriyle alakalı dikkat etmemiz gereken süreçleri gösteriyor. 4 Mart aynı enerji yaşayacağız. Aynı devam edecek aynı enerjiler. 5 Mart'ta Venüs, pardon Ay Aslan seyrinde. Bu da atılımlarınız ve paranızla alakalı hatalardan uzak durmanız gerektiğini uyarıyor. Sevgili yaylar, Venüs Koç'u unutmuyorsunuz. Mars 8'ler serinde. Güneş Balık'ta. Plüton 29 derecede artık e, ola veda de evresi başlıyor. Ve Kovaya geçiş bir, birleşti kovaya geçiş alacak. Bu da sizin yarım kalan, çözemediğiniz, sizi yıpratan konuların artık yüzleşip hayatınızı ona göre yön çizmeniz gerektiğini, farklı alanlarda kendinizi ispatlamakla ilgili hırslanacağınızı gösteriyor ve aile içerisinde yaşadığınız hüzün ve gözyaşının yavaş yavaş iyileşeceğini de uyandırır. 2 Mart'ta 1 Mart'ta Ay Yengeç Burcu seriyle birlikte yeni imzalar, yeni iş konuları beklediğiniz mülakatlarda olumlu evreyi ama 2 Mart'ta balık, Merkür artık balık seyrine geçeceği için bu da iletişimde yanlış ifadeler kullanarak hata yapmanıza sebep ekip arkadaşlarınızla ilgili güvende olduğunuz noktaları kontrol etmeniz gerekiyor. Jüpiter Venüs arasında partik bir enerji, 12 derecede gerçekleşecek. Bu da 2 Mart içerisinde gerçekleşecek. İleriye doğru planladığınız konularda güzel görüşmeler, güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Mars ve Ay aynı derecede yine gün içerisinde 19 partilere enerji 19 derecede gerçekleşecek. Bu da sizin erkek çocuklarınız ya da erkeklerle bağlantı aralarında duygusal bağınıza gözden geçirmeniz gerektiğini ve gün içerisinde Satürn, Merkür ve Piltov'un 29 derecede partil enerji ile ilerleyecek. Bu da sizin yapmanız gereken, yarım bıraktığınız eğitiminiz, kariyeriniz, aile bağlarınızla alakalı otorite evreyi kurmanız lazım. Güzel süreçler olacak. 5 Mart'ta Ay Aslan Seyrinde devam edecek. Bu da sizin gitmeniz gereken yolculuklar, özel hayatınızla ilgili bitirmeniz gereken ve cesaretinizin daha yoğun olup duygularınızı net ifade edeceğiniz bir evrede olacak. Yani güzel olsun inşallah. Sağlık olarak göz problemlerimiz ön planda olabilir. Sevgili oğlaklar, zorlu, yorucu bir hafta sizi bekliyor. Tamamlanmanız gereken işler, bitirmeniz gereken konular, sizi yıpratan olaylar o kadar fazla yoğun olacak ki. Venüs ikizler seyrinde, Venüs koç burcu seyrinde, Mars ikizler seyinde, Güneş balık burcunda unutmamamız gerekiyor. Plüton artık oğlan son evresinde ve kovaya geçiş sağlayacak. Ve bu da sizin planladığınız büyük projelerin imzası, yapmak istediğiniz büyük otorite insanlarla aranızdaki geçimsizliği iyileştirmek. Venüs güneş arasında güzel bir partil enerji var. Bu da haklarınızla alakalı savaştığınız noktalarda büyük bir enerjinin başarısını sağlayacak. 1 Mart sabahı e, 05'te Ay Yengeç seyrinde. Bu da e, kadınlarla çalışma içerisinde olduğunuz noktaların sizin aranızda rakip, rakibinizin kadın olduğunu ve size zarar vereceğini gösteriyor. 2 Mart'ta balık Merkür artık seyahatini yapacak, seyrine devam edecek. İletişimle ilgili yurt dışı ile bağlantılarda aksilikler, pürüzler yaşayabilirsiniz. Bu da sizi yıpratmasın istiyorum. Venüs, Jüpiter arasında partil bir enerji var. Söz, nişan dediğimiz bir evrenin sevincini. Mars ay burcunda da annenizin ya da aile özleminizle alakalı buluşmaları gösteriyor. Saturn, Merkür, Plüton arasındaki 29 derecede sizin... Ee, 10. evinizde tetikleyen büyük başarılarınızla alakalı görmeniz gereken noktaları. İlişkide özellikle 4 Mart'ta güzel konuşmalar, güzel enerjiler var. 5 Mart'ta aslan ay seyrine devam edecek. Bu da sizin için e, aile büyüklerimizin miras tartışmalarının bitip kendi haklarınızın yerini belirleyeceğinizi gösteriyor. Yalnız e, sağlık konusunda özellikle... E, e, Ay Aslan Borcu seri yaparken Venüs Uranüs arasında 15 derecede partil bir enerji var 5 Mart'ta. Bu da sizin sağlık olarak kulak ve alerjik noktalarımıza dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Sevgili kovalar, içim acıyarak program yapıyorum ama sizleri de hani bırakmak istemedim. Ee, Mars 8'ler seyrinde, Venüs Koç Burcu'nda, Güneş Balık Burcu'nda artık Plüton 29 derecede yavaş yavaş sizin seyrinize devam edecek. Bu da birçok noktaları yıkıp geçmek, hayatınızda göremediğiniz, yapamadığınız birçok şeyin güzel bir başlangıcı olacak. Gözümüze doğru açarsak işimiz, alanımızla alakalı kendimize ait beslenmemiz gereken noktaları öğreneceğiz. Güneş ve arasında güzel bir enerji var. Yaşadığınız ilişkinizde kavga, tartışma, evliliğinizde krizler varsa düzeltmeye doğru. 1 Mart'ta sabah saat ay yengeç seyrinde bu da sizin büyük toplantılar ve yenilikler içerisindeki enerjinizin çok fazla parlayacak. 2 Mart'ta Merkür Balık Burcu seyrinde bu da iletişimde yaşadığınız aksilikleri çözüp kendinize daha doğru besleneceğiniz, daha duygularınızı yöneteceğiniz insanlarla karşı karşıya kalacaksınız. Mars ay 19 derecede partil bir enerji içerisinde olacak. Bu da evraklarınız dışarıdaki işlerinizle alakalı olumlu bir evre. Ama e, 2 Mart sabahı 11'de Satürn Merkür, Plüton 29 derecede seyrinde. Bu da sizin hayat bakışınızın değişeceği, merhamet ve evrelerinizde güvendiğiniz insanları yok etmeniz, ilişkiniz, aileniz, çevrenizdeki birçok insanı tam anlamıyla doğru ifade ederek hayatınızdan çıkartacağınızı gösteriyor. 18 3 Mart'ta 18'de Ayaslan serinde olacak ve bu seyrinde devam ederken Venüs Uranüs arasında eee 15 derecede bir partil enerji var. Bu da büyük anlaşmalarını görme görmeniz gerektiği ve uzun süredir de çözemediğiniz noktaların imzası sesin için atılacağı gözüküyor. Ama unutmayın ki sağlık olarak iç kulak iltihaplarımız, başarısızlarımız, başdırmelerimiz olabilir. Terk edilebilirsiniz, ilişki bitirebilirsiniz. Bununla ilgili uyarılarımız var. Sevgili balıklar, Merkür balık serinde doğum gününüz kutlu olsun. Geçen hafta kutlayamadım. Çok özür diliyorum hepinizden. E, i̇letişimde sadelik ve içsel dünyamızdaki merhametimiz ve Rabbimle olan bağınızı daha çok güçlendireceksiniz. Unutmayın ki Türkiye'nin de e, yükseleni balıktır. Yaşadığınız hayatı tekrar sorgulamak, tekrar yaratmayı uyandırıyor. Bu da şunu gösterir. E, e, Mars 8'ler seyrinde sizin iletişimdeki korkularınızı iyileştirmeniz gerekiyor. Venüs Koç Burcu'nda devam ederken hayatta yanlış yaptığınız insanlarınla helallik evreniz. Güneş Balık Burcu'nda mutsuzluğunuzu da iyileştireceğiniz, kendinize ait noktalarda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar söz konusu olacak. Plüton ve Satrun arasında 29 derecede partil bir enerji var 27 Şubat'ta. Bu da sizin yeni masanız, yeni işiniz hayırlı ve uğurlu olsun. 1 Mart sabahı 05'te Ay Yengeç seyrinde olacak. Özellikle de yakın halanız, büyük anneniz, bunlarla ilgili bağlarda sorunlar gündemde ve miras tartışmaları söz konusu olacak. 2 Mart'tan Merkür Balık seyrinde artık sizin yuvanızda, sizin evinizde duygularımızla görmemiz gereken evreleri göreceğiz. Kendimize iş kurmak istiyorsak bununla ilgili 4 Mart enerjiler için çok doğru ve sürpriz beklediğiniz paralarla alakalı noktada da güzel aydınlanmalarınız söz konusu olacak. 5 Mart'ta Ay Aslan seyirinde devam ederken aynı şekilde Uranüs arasındaki Venüs ve Uranüs arasındaki partil bir enerji ilişkinizle ilgili yanlış hataları birbirinizi gereksizce yıprattığınız noktalarda iyileştirmeyi gösteriyor. Yani siz hayatta ne istiyorsanız ne yapmak istiyorsanız Rabb'im ve ilim ve bilimi bir bütün tutmamak lazım. Akıl bilimdir. Kalp dindir. Beden Allahındır. Vakit geldiğinde herkes veda edecektir. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.